Merhabalar ben Cevahir Bu videoda Winchill'de bilgiye ulaşmak için En çok kullandığımız yöntem olan Şu sağ üstteki Global Search e, Fonksiyonundan bahsedeceğim Burada e, Aradığımız objenin içerisinden bir kelimeyi ya da Tamamen numarasını e, Ya da adını Yazarak Arayabiliyoruz e, Şu şekilde çalışıyor sol tarafta aradığımız obje tipini seçebiliriz seçmezsek tüm tiplerde arar all types diye mesela ben sadece dokümana tıklarsam sadece dokümanlar içerisinde şu anda buraya yazdığım aramayı yapacak örneğin buraya gelip sadece doküman seçtikten sonra eee fma yazarsam e, numarası fma olan ya da adı fma olan ya da herhangi bir attribute tam olarak fma olan her şeyi arayacak Yalnız, e, ben bunu yıldız FMY yazarsam Başı önemli değil, sonu FMY ile biten e, Tüm dokümanları bana getirecek FMY yıldızı yararsam FMY ile başlayan sonu önemli değil Örneğin FMY1, FMY2, FMY3 diye dokümanların varsa şu anda hepsini getirecek Genelde burada yaptığım çift yıldız arasına yıldız, fmeye yıldız diye böyle yaparsam içerisinde fmeye geçen parametrelerinden birinde fmeye geçen tüm dokümanları karşıma getirecek Mesela bu şekilde aramayı yapıyorum karşıma fmeye dokümanları geldi daha sonra bu dokümanları Winchill'deki thumbnail'larda bu şekilde görüntülebiliyorsunuz Winchill tüm ofis programlarıyla çıkmış dokümanları yani powerpoint, word, excel ya da pdf'leri bu şekilde küçük resimlerde görüntülüyor. Buraya tıkladığınızda da Creo V bile bu görüntüleri açabiliyorsunuz. Ya da buraya örneğin Yıldız Reqirment yazarsam işte içerisinde requirements geçen, attributelerinin birinde requirements geçen tüm dokümanları bana getirdi. Burayı CAD dokümanı arıyorum diyelim. CAD doküman dediğimiz CAD dataları işte Creo ile, Katya ile, Solidworks ile, Enix ile yaptığınız dataları arıyorsanız Örneğin kedi yaptım ve buraya krank yıldız, krank yıldız yazdım İçerisinde krank geçen tüm dokümanları getirecek Mesela bana şu anda bir adet krank shaft getirdi montajı ile birlikte Ve gene bu thumbnail içerisinde görüntüyü sadece küçük resim olarak değil üç boyutlu olarak görebiliyorsunuz Gene kriyo ile açıp bunu içerisinden kesit alabilir, ölçü alabilir kullanabilirsiniz. Sadece üzerinde değişiklik yapamazsınız. Çünkü kıvrıyor gibi bir görüntüleme yazılımı. Burada bulduğunuz bir CAD datasının bir üst montajına ya da onun da bir üst montajına gidebilirsiniz. Şu şekilde. Ya da gördüğünüz e, en tepe montajdaysem bir alt montaja onun bir alt parçasına bu şekilde gidebiliyorum. Yani various nerede kullanıldı ve kullandıkları şeklinde çevirirsek e, bu şekilde data içerisinde gezip istediğiniz data'ya kolayca erişip Örneğin ben bunu buldum Bunu Direkt Creo'da açabilirim Opening Creo diyerek çalışmaya başlayabilirim